Açık Öğretim, Öl Lisans İlahiyat Arapça 2, 2016-2017 Öğretim Eğitim Yılı 3. Ders Sınav Sorularının çözümünü bu ruh dillendirici neyse seçtiğinde sizler için çözmeye devam ediyoruz. Hepinize dinginlik temennisiyle başlıyoruz. Birinci soru sevgili öğrenciler. Et talibetü minassafi cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Et talibetü cemi salim olduğu için sevgili arkadaşlar bu kendisinden sonraki gelecek olan fiilimize cemi mühennes salim sigasında olması lazım. Tehrucu müfret müennes, tehruc ne? Cemil müennes, ama e, en uygun, yani çıktılar, sınıftan çıktılar, tehrucine, o kız öğrenci, yani sen çıkıyorsun, pardon o değil yani muhatap, müfret, muhatap, mühendis. Ya Hrujne, o kızlar çıkıyorlar. Doğru cevabımız arkadaşlar, Ya Hrujne. Yani çünkü burada Tehrujne, muhatap, burada Ya Hrujne, gaip. Yani o kız öğrenciler yanımızda olmayan kız öğrenciler çıktılar. Kız öğrenciler çıktılar. 3. şahıslardan bahsedeyim. Biz için cevabımız D. Sual 2: bil bilmu'minîn cümlesindeki boşluğu aşağıdaki mübalağa isimlerinden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bakın yine en uygun şekilde Allah müminlere sert midir? Değildir Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Kâsîr sert demek. Kâhârûn kahredicidir. Allah müminleri kahredici değildir. Şedîdün şedîd değildir. Halikun evet hâlık ama bil müminine yaratıcı, müminler e, yaratıcıdır, müminler ile yaratıcıdır değil. O zaman doğru cevabımız... Arkadaşlar Rahimun Rahim Allah şüphe yok ki Allah müminlere karşı 10 derece acıma şefkat gösterendir. Allah müminlere karşı şefkatlidir, merhametlidir. Yani burada Rahim fail vezne bağlı sigası rahmeti bol olandır anlamında sevgili Türkler arkadaşlar hanımlar beyler çocuk değilsiniz tabi artık da dil aşkanlığı olduğundan dolayı böyle diyoruz hoş görün genelde işte ortaokul lise üniversite öğrencilerine ders verdiğimiz için sevgili çocuklar diyoruz aslında siz artık çoğunuz kamu sektöründe çalışan veya lise bitiren gençlersiniz beylersiniz hanımlarsınız 3. soru ye talibetü ey hanım öğrenciler kıssaten cemileten şimdi burada kıssaten cemileten ya talibatü ne diyeceğiz? bakın kussa kussaya kussu kussi kussaya uksusna uksusna dolayısıyla en uygun şekilde arkadaşlar tamamlayacak olan Ey kız öğrenciler, güzel bir hikaye anlatınız diyor. Uksusla anlatınız. Kız satan, cemin eten. es hangisi beş isimden biri değildir? Arkadaşlar, E-Bun, e Hamun, dhu. beş isim. e baba, e erkek kardeş. Hamun kayın baba, femun ağız değil mi? erkek kardeş. Dolayısıyla burada olmayan hangisi Aynun, Aynun göz beş isimden biri değil Nedir bu beş ismin özelliği? Bu beş isim kendisinden başka bir isme muzaf olduğunda ref durumunda V, wow. elif nas durumunda elif, cer durumunda ye ile hareke alır. Yani harf ile irab edilen isimlerdir el 5. Eyna tedrusine ye uhti? Eyna tedrusine ye uhti? Kardeşim, nerede eğitim görüyorsun? Sorusuna kız ne diyecek? Edrusu diyecek. Edrusu diye başlayacak. O zaman arkadaşlar bakın, yedrusu olmaz, nedrusu olmaz, tedrusu olmaz, tedrusini olmaz. Çünkü Ene tedrisine ya oğl uh kardeşim bacım nerede okuyorsun sorusuna Edrusu diye başlayacak o zaman ne diyor Edrusu fikülliyeti tıbbi tıp fakültesine okuyorum diyor evet anladık değil mi? 6. soru hım yaşu fi al Karate Hüm aşu fil kâretil emerkiyyeti. Onlar Amerika kıtasında yaşadılar. Altı çizili diyor. Kelimenin zıt anlamlısı. Aşu'nun zıttı metü olacak. Bakın Aşu'nun zıttı. Aşe yaşadı. Mete vefat etti. Öldü. bu gittiler. Karacu çıktılar. Katelü savaşlar, Katelü öldürdüler. Metü öldüler. Dolayısıyla doğru cevabımız hanımlar, beyler bu. E, mâtu, aşu, küllü men aş, mât. Küllü men aşa mâte. Ve küllü men ete, zehebe. Ve küllü men zara, hasada. Bunlar önemli gerçekler arkadaşlar. Kim ekerse biçer. Küllümen aşemate, her kim yaşarsa ölür. Küllümen ete, zehebe, her kim gelirse gider. Evet, yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mansup, munfasıl, zamir vardır? Mansup, munfasıl. Arkadaşlar, mansup, munfasıl, zamir. Kesu tuhü onu giydirdim iye ha. Kesu tuhü iye ha. Kesu Yani ona onu giydirdim. Ona onu giydirdim. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Riyadeti el mufaddalatü hie küratü kademi riyadatil mufaddarati hiye bu ayrık tabi reeytühüme o ikisini gördüm bakın nedir Mansup munfasıl zamin iyyehe değil mi reeytühüme fittarihi muttasın aişetu ve khaticetu fehim meta edderse mun muttasıl değil muttasıl emtazı rukun bi <gülüyor> menzilin leyleti leylete bi menzili bi menzili elleydet bu gece elimde bekliyorum bi menzili yine muttasıl muttasıl ile mumfasıl arasındaki fark nedir arkadaşlar muttasıl bitişik demek mumfasıl ayrık demek tek başına yazılan demek İşte bu evet El-fetetü uhtil kebire cümlesindeki boşluğu aşağıdaki ismi işaretlerinde hangisi arkadaşlar tamamlarla en uygun şekilde şimdi uleyke olması için burada el olması lazım ya da El-fetetü olması olması için <gülüyor> el Tani olması lazım. iki genç kız olması lazım. Velike olması için erkek olması lazım. Hevihi fetetü bu genç kız. Uhtil kebiretü. Büyük kız kardeşindir. Yani biz ne diyoruz bunlara? Büyük kız kardeşe abla diyoruz. Küçük kız kardeşe büyük erkek kardeşi de abi diyoruz. Yani küçük kız kardeşe, kız kardeşim derken, büyük kız kardeşe, büyük kız kardeşim demiyoruz. Ablam diyoruz, ablam. Evet. O zaman, هَوِهِ هَوَانِ Yine, ni Olması lazım, هَوَانِ هَوَانِ الْفَتَانِ Bu iki erkek genç. Evet. Dokuzuncu soru. هُمَّ قَسَّمْتُهَا اِلَى فَلَاسَةِ اَجْزَا۪ينَ ثُمَّ ثَرَّ Onu böldüm. İle felâset-i 3 Üç parçaya. Cümlesinde altı çizili kelimenin müfredi, yani tekili, aşağıdakiler hangisidir? Bakın, eczein cüzün olacak. Cüzün. Cüz etün değil. Eczeun zaten aynısı. <gülüyor> Ecziyetün zaten olmaz, cezaun, cezaun karşılıktır. Cezaun bime kesebu, yani elde ettiklerine karşılık bu bir karşılıktır, bir cezadır. Araplar cezaekeallahu <gülüyor> hayran, mesela seni Allah hayırla cezalandırsın derken hayırla mükafatlandırsın karşılığını versin anlamında. O zaman burada müfredi tekili nedir sevgili arkadaşlar? Eczâ-u juz'un, juz'un juz'e'ni ecze. D şıkkımız. Aşağıdakilerden hangisi fail konumunda vücuben zorunlu olarak müstetir müstetir zamirdir? Bakın, vücuben zorunlu olarak Hangisi fail konumunda vücuben, müstetir zamirdir? Vücuben olarak arkadaşlar hangisi gelir? Ene. Unutmayın bunu. Ene. Vücuben, Ene olarak gelir. Ketebtü, gelestü. Bakın. Badaatü, ziheptü gibi. 11. soru. Taliben fil medreseti cümlesindeki boşluğu aşağıdaki soru edatlarına hangisi en uygun şekilde tamamlar. Şimdi bakın burada taliben fil medreseti. Eğne taliben olmaz. Yani öğrenci nerede? Okulda öğrenci nerede? Eyyü olması için talibin olması lazım. Men taliben öğrenci kim? Okulda. Me taliben fil medreseti. Okulda öğrenci yok. Ya, anlamında. Ama en uygun en uygun şekilde arkadaşlar hangisi? Kem taliben fil medreseti. Okulda kaç tane öğrenci var diyoruz. Kem taliben fil medreseti. Evet. Yukarıda altı çizili altı çizili İsmi işaret cümlenin hangi ögesidir? Bakın, yedrusu, yedrusu ders yapıyor, çalışıyor, öğrenim görüyor, öğrenim görüyor. Fiilinden sonra ne gelir sevgili öğrenciler? Fa'il gelir. Fa'il. Unutmayın, fiilden sonra ne gelir arkadaşlar? Fa'il gelir. Yedrusu he oleytullah bu fi külütil hendeseti. Bu öğrenciler mühendislik fakültesinde öğrenim görüyorlar. O zaman bu nedir? Ne diyoruz? Fail diyoruz. Mübteda olmaz, haber olmaz. Çünkü fiille başlarız zaten. Muşarun iley çünkü bir işaret şey yok. Muzaf olması için de isim olması lazım. Dolayısıyla söz konusu değil. He ulaytu bu, He ulaytu llahu. Diye Külliyet-i a'tini cümlesindeki boşluğu aşağıdaki muşarun ilehlerden yani kendisi işaret ile edilenlerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? a'tini bana ver have bu iki şeyi ha nedir? müzekker olduğu için arkadaşlar el-kutube cemî zaten el-misrataini el-melabis el-nazaretaini bak el iki mühennes. El-müsarrateni, iki mühennes. O zaman doğru cevabımız el-kalemeyni. Bu iki kalemi bana ver. El-melabise, o zaman he demesi lazım. He-zihi-melabise. Çünkü akılsız ve cansız varlıklara işaret ederken müfret mühennesi kullanıyoruz. He-zihi. l rabi 14. soru. Kânet-et-talibetâni tali ve nokta nokta fil muhteberi muhteber İktebera yakta bir laboratuvar Evet cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar bakın Kenet ismini ref haberin nasb eder. bu isimdir kendisinden sonra gelecek olan nedir haberdir Dolayısıyla arkadaşlar ne olur? Tâlibe yani de var mı? Mewcudeteyn mi? Mewcudeteyn mi? Mewcuden mi? Mewcudeten mi? mi? Hiçbir şey yok ki mewcudeteyn Niye? Kânet ismini ref haberi nasip eder. İki kız öğrenci laboratuvarda idi laboratuvarda Muhteber El La umulur ki o ikisi bakın la de ne yapıyor? İnne, enne, kenne, late, la la ismini, nasi, haberini ref eder. Değil mi? O zaman en uygun şekilde hangisi tamamlıyor? Bakın burada tabi mühendisiyetin olmaz çünkü iki tane den La ne olsaydı olabilirdi? mühendisaini bakın ismini ne yapıyor nasb haberin ref ediyor o zaman bunlar nasb o değil mi olmaz mühendis bir mühendis hanım halbuki iki kişiden bahsediyor ve iki erkekten bahsediyor talibeyni mansup olmuş halbuki merfu olacak doğru cevabımız arkadaşlar mühendizâni, le'allehume mühendizeni, yani umulur ki o ikisi mühendistir. 16. sorumuz, aşağıdaki cümlelerden hangisi öne geçmiş bir haber vardır? Bakın, ey net edersin, nerede öğrenim görüyorsun? Haber, <mazı> <mazı> men ale ahmedu, men ale ahmedu, men hüve, arkadaşlar, huve men olması gerekirken, Men hüve olmuş. Bak hüve men, men huve. O zaman doğru cevabımız bu. Keyfe tezebu ilel külliyeti okula Ya fakülte nasıl gidiyorsun? Bu bir e, yine soru. Yani keyfe nasıl teze bu ilim medrese külliyeti haber? Men kim nece hafil imtihani? İmtihanda kim başarılı oldu? Burada hüve men dememiz gereken şey olmuştu. E <gülüyor> sehlen. Cümlesindeki boşluğu aşağıdaki kendime benzerliğinden hangisi en uygun şekilde tamamlar. Bakın küntü ben idim. Küntü ben idim. Olmaz küntü. Yekûnü olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü eddersü müzekker o da müzekker. Bu müfret, bu da müfret. O zaman buraya işaret koyuyoruz. Yekunu ne? olmaz çünkü cemiden bahsediyor. Tekûnû müennesten bahsediyor. Kün emri hazır. Yani ders kolay ol falan olmaz yani. 18. soru. da başarılı olman beni sevindiriyor cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerde hangisidir? Bakın imtihanda başarılı olman beni sevindiriyor. Yesurruni annaka najihun fil imtihani. Bakın yusrruni beni sevindiriyor annaka najihun fil imtihani. İmtihanda başarılı olman beni sevindiriyor. Şimdi doğru cevabı gördüğümüze sevgili arkadaşlarım diğer şıklarla vakit öldürmeyin. Usul bu. Doğru cevaplardan emin iseniz o zaman hemen ne yapıyoruz? Doğru budur diyor. Mesela diyor ki Yasarunun i neca hufi yani senin işinde onun başarılı olman beni sevindiriyor. Yadını zannediyor. En nehum neycum filmde hani o imtihanda, sınavda başarılı olduğunu zannediyor. Kale innehum Yasarun bin neca senin başarınla mut sevindiğini söyledi diyor. Yasarunii enne ibneke oğlunun imtihanda başarılı olması beni sevindiriyor. Halbuki imtanda başarılı olman. Beni sevindiriyor. İmtihan da başarılı olman beni sevindiriyor. Es-sü'ali tâsi Evlerin önünde bahçeler, bahçelerin içinde ağaçlar var. Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdaki hangisi? Bakın, emamel menazil hadayik. Doğru. Ve fî el hadayik. Ve bahçelerin ağaçları da var filan. Yanlış, eledik. El, el hadayiku emamel menazil ''Evlerin önünde bahçeler var. Ve fil hadaik eşcarun e, ve, e, ve, ve bahçelerde ağaçlar var.'' diyoruz. ''Emame hadaik il menazili, evlerin, evlerin bahçelerin önünde. Emame hadaik il yanlış. Emame el menazili olacak çünkü evlerin önünde bahçeler. Ve bahçelerde ağaçlar var. Emamel manazil hadayik. Önümdeki Ve fil hadayiki eshşarun. Arkadaşlar bakın. Emamel manazil hadayik. Evlerin önünde ağaçlar. Ve fil hadayiki eshşarun. ve Bahçelerde ağaçlar ve fil hadayik escar ve ağaçlar var yani fe ne anlamı veriyor var anlamı veriyor var o zaman doğru cevabımız hemen hemen menazil hadayik evlerin önde bahçeler ve el fil hadayik ağaçlar bahçelerde filan yani doğru cevabımız arkadaşlar doğru çevirisi budur Emâmen manazil, hadeykun evlerinin önünde bahçeler ve fil hadeyhi ve bahçelerde eşcarun ağaçlar var. Son sorumuza geldik sevgili ön lisans öğrencisi arkadaşlarım. İnne tanzîmel vakti muhimmun Vaktin düzenlenmesi önemlidir. Arkadaşlar Allah zamana yemin etmiş fakat en fazla zamanı katledenler bizleriz. Yani biz gerçekten cidden seri katilleriz yani. Rabbim bir an önce bundan hepimizi tövbe-kare eylemesini özellikle bu beraat gecesinde diliyorum. İnne tanzim el vakti muhim. Vaktin tanzim edilmesi önemlidir fi hayatil insani insan hayatında ve ve umulur ki o umulur ki o vesiletun vesiledir ila saadetih ve da vesilesidir. E belki de yani hem önemlidir hem de mutluluğunun vesilesidir. Şimdi diyor ki altı çizili kelime nedir? Bakın nedir? Ne olabilir arkadaşlar? Ne olabilir? Laalle ismini Nas haberi ref eder? ''Lealle hü...'' ''Hü burda elvaktu...'' ''Leallelvaktu'' el Leallelvakte el ''Ve thîletü ila saadetihi olacak'' ''Leallelvakt'' Yani ''Leallenin haberidir'' Değil mi? ''Leallenin haberidir'' İsmi olmaz çünkü hü zaten isim ''Faildir'' ''Fail ilgisi yok'' ''Mübdedadır'' ''Mübdedayla da ilgisi yok'' Çünkü ''haber'' Bu soruyla videomuzun sonuna geldik. Daha başka, daha sonraki videolarda buluşmak üzere sevgili ön lisans öğrencisi, arkadaşlarım, kardeşlerim, hepinize dinginlik niyaz ediyorum Yüce Rabbimden.